Arkadaşlar, merhaba, in de tahmin okupon merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için altı tane güzel maç hazırladık, hazırladım daha doğrusu yüksek oran arkadaşlar 266.58 orandan oluşuyor tabi sistem 4-5 pardon sistem 5-6 oynamanız gerek. Bunun için e, yaptıracağımız para 7 lira arkadaşlar, kuponun getirisi 890 lira yani tüm maçlarımız gelecek, <gülüyor> inşallah gelecek diyelim, o şekilde söyleyelim arkadaşlar, e, güvendiğimiz maçlar beraber analizlerini yapacağız, beraber fikirlerimizi yürüteceğiz. Dün e, canlıdan aldığımız 3.75 oran arkadaşlar. Yine aynı şekilde bugün az önce oynanan Milan maçından ilk yarı 0.5 üstünü aldım arkadaşlar 2.75 oranda ve yine aynı şekilde ilk yarı 2'yi aldım arkadaşlar 4.70 oranda. Yani şöyle görüyorsunuz ekranda. İlerleyen günlerde sizinle inşallah paylaşmayı düşünüyorum. Kanalımızın topluluk kısmında şöyle göstereyim ben arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız kanalımızın topluluk kısmında paylaşmış olacağım. Şöyle göstereyim ben. Evet kanalı açıyoruz şu anda. Arkadaşlar, Topluluk kısmında e, paylaşım yapacağım. Abone olup bildirimleri açarsanız. Canlı anlık, yani canlı paylaşım yaptığımız zaman sizlere bildirim düşecek. Canlı e, maç zamanı arkadaşlar. Bugün videomuz biraz üzün, uzun, uzun, uzun diyorum, uzun. Bugün dilim... Bayağı bir sürçüyor. Sura bakmayın. Evet maçlarımıza geçelim hemen. İlk maçımız arkadaşlar. İlk maçımızla başlayalım. Almanya Bundesliga 2'den yarın. Yani 19 Şubat 2021 tarihinde oynanacak maçlar. Saat 20.30'da başlayacak. Yani yaklaşık bir e, 22 saat falan var arkadaşlar. Sizde e, bir kontrollerini yapın. O şekilde değerlendirin. Erzbirge bohum maçı arkadaşlar. 3 20 3 67 Oranlar değişti. 3-20-3-11.67 Evet. Karşılıklı gol var ve üst Beklediğimiz bir maç biz bu maça ne aldık iki buçuk üst aldık arkadaşlar ve karşılıklı gol var bakın dileyen karşılıklı gol var ne alır dileyen üstünü alır sistem kuponumuzda ise arkadaşlar maz sonucu iki ve bir buçuk üst 1.90 oran yapıyor yani sistem kuponu oynamanızı tavsiye ediyorum İnşallah güzel bir şeyler çıkarırız. Güzel bir şeyler yakalarız. Yarın için ilk maçımızın ilk maçımızın analizi bu şekilde. Evet 1.90'a düştü. İkinci maçımız arkadaşlar. 21.30'da başlayacak. Romanya 1.liginden liginden Hermann Hermanstat. 135, 335, 335. Bu maç biraz tereddüde düşürdü beni yalnız ee, bültende fazla maç olmadığından dolayı bu maçı aldım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar maç birden bir iki buçuk üst ve varı gösteriyor tabii iki buçuk üst oranı 170 olduğu için biraz düşündürüyor işin açıkçası ben bu maça Ev sahibinin bir buçuk üstünü almanızı öneriyorum. 1.60 oranda. Dileyen iki buçuk üstünü alır. Dileyen ev sahibi bir buçuk üstünü alır. Sistem kuponumuzda ise arkadaşlar mas sonucu bir ve iki buçuk üst. Bu şekilde değerlendirme yapacağız. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa 3'er maç kombinleyip o şekilde de oynayabilirsiniz bu maçları. Dileyen bu maçın birden birini de alabilir. Birden bir oranı 1.85 olması lazım. Evet 1.85 arkadaşlar. Ben 1 ve 2.5 üstünü değerlendirdim sistem kuponunda. Hemen 3. maçımıza geçelim. 3. maçımız ise 2.30, 3, 2.10. 2. 30 3, 2.10 Değerleri girdiğimiz zaman arkadaşlar hemen değişiyor gördüğünüz gibi. Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğim bir maç. İsviçre Şallenge Liginden saat 22'de başlayacak. Şafhaus'ın Tun maçı. Biz bu maçın 2.5 üstünü aldık arkadaşlar. Normal kuponlarda oynayacağımız. 1.55 orandan 2.5 üstünü alabilirsiniz. 1.50'den karşılıklı gol varını alabilirsiniz. Ayrıca sistem kuponunda ben iki ve 2.5 üstünü aldım. 3.10 orandan. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya da üçer maç kombin yapıp o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Evet, dördüncü maçımıza geçelim. Vakit kaybetmeden. Gerçi çok vaktimiz var. Daha 22 saat var. Maçların başlamasına. Maçları sizler de analiz yapın arkadaşlar. Biliyorsunuz kış şartları, pandemi farklı sonuçlar çıkabiliyor. Sakatlıklar, son dakikalarda çıkan sakatlıklar, hastalıklar, maç ertelemeler yani hava şartlarından dolayı. Yani maça etki edebiliyor. O şekilde söyleyeyim size. Avusturya 2. Liginden arkadaşlar 22-25'te başlayacak. Avusturya-Wustenau-Loftnis maçı. 225 25 3 12 15 2 3 -15. Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Arkadaşlar ben bunları daha önce hazırladım. Bakın 2.20 yapalım. Bakın değerler hemen değişiyor. Onun için e, hani aklınızda kalmasın. Buradaki değer fazla değişmediği için aklınızda bir soru işareti kalmasın. Daha önce analizlerini yaptım. Ben 200 saattir bunlarla uğraştım. Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Normal kuponlar için bizim tercihimiz arkadaşlar 2.5 üst 1.40 oranda. Ve bu maçın karşılıklı gol varını da değerlendirebilirsiniz. İki takımdan da gol bekliyoruz. Loftiniz biliyorsunuz 1. sırada lider 31 puanla. Ve 18 puanla 7. sırada Dostanev kendi evinde <gülüyor> maç yapacaklar. E biz sistem kuponunda bunu nasıl değerlendirdik arkadaşlar 2 ve 1.5 üst 2.40 oranı var hani maç 200da takılırsa e, kuponumuz yatmasın bir aksilik yaşamayalım diye dileyen bu maçın 2 ve 2.5 üstünü alabilir 2.95 oran yapabilir arkadaşlar tabi biz 2 ve 1.5 üstünü aldık bu maçı hangisi sizin aklınıza yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Mesela e, deplasmana güvenmeyen ev sahibine verebilir. 1 ve 2.5 üst. Hani Benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz. 5. <gülüyor> maçımıza geçelim arkadaşlar. 2.4312.05 2.4312.05 Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç Belçika Pro Ligi'nden Meşelen Gent maçı arkadaşlar. Bizim ideal tercihimiz 2.5 üst 1.50 oranı var. tabii ki karşılıklı gol var da değerlendirebilirsiniz. 1.50 oranda. Sistem kuponumuzda ise 1 ve 2.5 üstünü aldık arkadaşlar. Yani Meşelenin galip geleceğini düşünüyorum. Böyle tahmin ediyorum. Tabii siz Gent kazanır diyorsanız Gent'e oynayabilirsiniz. Benim tahminim Meşelen'den yana. 8. sıradaki Meşelen son 4-5 maçtır güzel bir performans sergiledi. Sizin de aklınıza yatıyorsa Gent'i de değerlendirebilirsiniz. 2 ve 2.5 üstünü. 2 ve 2.5 üst oranı şöyle bir bakalım kontrol edelim. 2.80 arkadaşlar e pardon 2.95 2.95 oran değerlendirebilirsiniz. Yani bu maçlar üste gidecek karşılıklı gol varla üste gidecek maçlar tabii ki taraf bahsi de biraz riskli olduğu için herkes farklı yorumlayabilir maçları. Evet son maçımız arkadaşlar 2.60 3.11 2 60 1190 Sistem yapmayı <gülüyor> Sistem yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yine karşılıklı gol var. Ve üst beklediğimiz bir maç arkadaşlar. Hollanda 1. liginden Hel maçı iki 2.5 üst 1.40 oranı var. Değerlendirmek isterseniz. Normal kuponlarınızı da değerlendirmek isterseniz. 2.5 buçuk üstünü alabilirsiniz bu maçın 1.40 oranından ya da karşılıklı gol varını da alabilirsiniz güvendiğimiz maçta bültende bulunan maçların arasında seçtiğimiz altı tane maçımızdan biri sistem kuponunda ise arkadaşlar 2 ve iki buçuk üstünü aldım ben bu maçın 2.50 oran yapıyor. 2 ve 2.5 üstüne aldığınız zaman 2.50 oran yapıyor. Değerlendirebilirsiniz. 5-6 sistem yaptığınız zaman arkadaşlar yani 5-6 sistem yaptığınız zaman 7 lira para tutuyor. <gülüyor> Toplam 890 getirisi var. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Veya bu 6, 6 tane maçı 2'ye bölüp her 3 maçı farklı farklı kombinleyebilirsiniz arkadaşlar aklınıza hangisi yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar Cumartesi günü Yani yarın akşam Video yayınlamayabilirim Çünkü işlerimden dolayı Video bilirim. canlı Paylaşımım olacak Yarın akşam için Dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açarsanız bildirimleri tümü yapın arkadaşlar. Canlı paylaşım yaptığım zaman topluluk kısmında herkesin haberi olsun diye sizlere bildirim düşsün diye. Maçlarımız bu şekil, kuponlarımız bu şekil. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şans diliyorum, bol kazançlar.